sizlere metamask ve truce wallet cüzdanı gibi kullanabileceğiniz bir cüzdandan bahsedeceğim token pocket arkadaşlar ismi ee, Google Play'de arattığınız zaman çıkar Ayos'ta da var diye biliyorum büyük bir ihtimal vardı ee, token pocket indiriyorsunuz arkadaşlar yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz isterseniz de metamask ya da wallet e, cüzdanınızı e, token pocket'a taşıyabilirsiniz İlk başta taşıma kısmını göstereyim. Diyelim ki Metamask cüzdanınız var arkadaşlar ya da e, Truss Wallet cüzdanınız var. Truss Wallet cüzdanınızda ya kelimelerinizi ya da arkadaşlar Privet ekeylerinizle e, bu cüzdanınızı herhangi bir cüzdana import edebiliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Cüzdanlar diyorsunuz. Bakın burada 3 tane nokta var arkadaşlar. Bu noktaya tıkladığınız zaman kurtarma ifadesini göster diyor. Kurtarma ifadesini aldıktan, kopyaladıktan sonra size verilen kurtarma ifadesini arkadaşlar devam diyorsunuz. Ben e, bu noktada videoyu dondurmam lazım. Daha sonrasında arkadaşlar kopyaladıktan sonra e, token Poco'da gidiyorsunuz ya da herhangi bir cüzdana metamaskada bunu yapabilirsiniz. Truth Wallet'ınızı metamaskada taşıyabilirsiniz. Aynı işlemleri orada da yapmamız gerekiyor. Token Poco'da açıyorsunuz arkadaşlar. Import Wallet yazıyor. Import Wallet kısmına tıklıyorsunuz. Hangi da, hangi ağda açmak isterseniz açabilirsiniz. Hepsinde açabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinde de aynı kelimeleri kullanabilirsiniz. Yani Ethereum ağında açabilirsiniz. Heco ağında açabilirsiniz. Binary Smart Chain ağında açabilirsiniz. Tamamen hepsinde aynı kelimelerinizi kullanabilirsiniz. Hemen gör, örnek göstereyim. Diyelim ki Binary Smart Chain ağında açmak istiyorsunuz. Tüm sualatınızı buraya taşımak istiyorsunuz. Privet'e key'inizi aldıysanız, Privet'e key kısmını... Ee, arkadaşlar kelimelerinizi kopyaladıysanız da ikinci seçeneğe tıklıyorsunuz. Gösterdiğim yere. Devam dedikten sonra arkadaşlar kelimelerinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Tekrar şifrenizi yazarak import diyorsunuz. Cüzdanınızı aktarmış oluyorsunuz. Aktarma işlemi bu şekilde. Bir de e, yeni bir cüzdan açabilirsiniz. Yani o metamaskı, turistallatı aktarmak istemiyorum. Yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorum derseniz de o zaman arkadaşlar ne no kısmına tıklıyorsunuz yeni bir cüzdan oluşturuyorsunuz hemen cüzdan oluşturalım ve istediğiniz hangi ağı e, kullanırsanız kullanın aynı kelimelerle aynı private keylerle farklı ağlarda da aynı şekilde cüzdan açabilirsiniz yani tekrar tekrar yeni yeni cüzdan oluşturmanıza gerek yok mesela diyelim ki e, ben aynı Smart Chain ağında hesap oluşturmak istiyorum Yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorum ve aynı Smart Chain ağında açmış olduğum bu cüzdanı Ethereum ağında da taşımak istiyorum. Derseniz de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hemen ne demek istediğimi göstereyim. Kerato Wallet diyoruz arkadaşlar. Buraya pasaportunuzu yazıyorsunuz. Pasaport beli 1 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde ya da kendiniz ne yazmak isterseniz onu yazın. diyorum. şimdi size kelimeleri gösterecekler Arkadaşlar bu kelimeleriniz çok çok önemlidir lütfen bu kelimeleri asla ama asla kaybetmeyin ee, ekran görüntüsü almayın diyor kelimelerinizi mutlaka bir yerlere yazın arkadaşlar trusvallık cüzdanı oluştururken ve metamask oluştururken herhangi bir cüzdan oluştururken mutlaka size vermiş oldukları kelimeleri privet ekeyleri kaydedin Kaydedin ki kaybettiğiniz zaman ya da cüzdanınızda işte telefonunuz kırılır, bozulur, format atmak zorunda kalırsınız. Farklı bir cihazda yeniden aynı şekilde cüzdanınızı e, açabilin arkadaşlar. Çünkü cüzdanınızda diyelim ki 100 dolarınız var. Kelimeleri kaybederseniz o 100 dolar da gidiyor. Bir daha asla oluşamıyorsunuz. I got diyoruz. Burada kelimeler veriyor. Bu kelimeleri bir yerlere not alıyoruz. Daha sonrasında devam ediyoruz. Şu anda belki ekranı karartabilir bilmiyorum. Ee, video çekerken bazen ekranı karartabiliyor. Kelimeler görünüyor arkadaşlar. Bu kelimelerin not alın daha sonra devam ediyoruz Ve tek tek kelimeleri girdikten sonra yeni bir cüzdanımız oluşmuş oluyor. Maa butona tıklıyoruz. Ve kelimelerimizi yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi video uzamasın ben bunları yerleştireyim. Daha sonrasında da devam edeyim. Evet, confirm dedikten sonra bakın cüzdanınız oluşturuldu. I got diyoruz. Tamam. Smart Chain'e anda bir cüzdanınız oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi cüzdanımıza gidelim. Bu cüzdan kelimeleriyle, bu cüzdanın kelimeleriyle arkadaşlar Ethereum ağında da yine bir cüzdan açabilirsiniz. E, isterseniz Hedger ağında açarsınız, isterseniz e, Polygon yani matik anı galiba yanılmıyorsam matik anıda da aynı şekilde cüzdan oluşturabilirsiniz. Şimdi tek tek adımları göstereyim. Videonun çok uzamasını istemiyorum. Çünkü izlemiyorsunuz sonuna kadar. Anlamıyorsunuz o zaman da. Detaylı yaz kısmına tıklıyoruz. Bakın şurada. Çizerek göstereyim daha rahat anlarsınız. Şuradaki kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada size hem kelimelerini verir hem de şifre key'ini verir arkadaşlar kelimelere tıkladıktan sonra şifrenizi giriyorsunuz konfirm dedikten sonra I diyoruz diyoruz ve kelimelerimizi kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra arkadaşlar hangi ağda hangi ee, smart chain ağında olur huobi ağında olur heco ağında olur arkadaşlar Polkadot olur. Hangi ağda açmak istiyorsanız o ağda, o ağda yeni, e, yeniden bir cüzdan oluşturabiliyorsunuz. Aynı kelimelerle. Mesela e, hemen seçeyim. Mesela Ethereum yeni bir cüzdan. Pardon iOS. Ethereum yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorsanız. Import Wallet diyorsunuz. Memonaj diyor arkadaşlar. Minomiç şeklinde import diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Kelimelerinizi yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şifreyi de yazabilirsiniz. Fark etmez. Sizden bir şifre istiyor. Import dediğiniz anda Ethereum ağında da aynı şekilde cüzdan oluşmuş oluyor. Şimdi bunların arasında ağ farkları nedir? Herhangi bir e katıldığınızda Erc20 adresi isterse ethereum adresini veriyorsunuz. Smart chain ağını isterse arkadaşlar bakın bsc şeklinde yazar genellikle ya da web20 şeklinde bu ağı veriyorsunuz tamam mı? Aynı kelimelerle mesela heco ağında olan bir airdropa katıldığınızda aynı kelimelerle yine aynı şekilde cüzdan oluşturabilirsiniz import wallet kısmında. Kelimeleri buraya da yapıştırırsınız. Ben bu cüzdanı kullanmayacağım için. Şimdi kelimeleri göstermede bir e, sakınca yok. Evet. Import dediğinizde bu sefer de hece alanda bir cüzdan oluşturmuş oluyorsunuz. Aynı kelimelerle dikkat edin. Yani defalarca yeni cüzdan oluşturup da farklı kelimeleri yazmak yerine arkadaşlar aynı kelimelerle birçok ağda yeniden cüzdan açabiliyorsunuz mesela diyelim ki örnek veriyorum tamamen örnek veriyorum herhangi bir ağ arkadaşlar burada yoksa şu butondan şu butondan şuraya tıklıyorsunuz tamam mı arkadaşlar Manega Network diyor mesela yeni bir cüzdan yeni bir ağ bu şekilde bulabiliyorsunuz Custom e, Network diyor. Çok İngilizcem'de yok. Buraya tıklayıp yeni ağları buradan ekleyebiliyorsunuz. AC şeklinde. Mesela AC Data şeklinde. Mesela e, Avax ağı var arkadaşlar. Fuse ağı var. Phantom ağı var. Fusion Minded FSN ağı var. E, Whole Smart Chain Testnet ağı var. Farklı farklı ağları bu şekilde de ekleyebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum herhangi bir airdropa katıldınız ve o airdrop size diyor ki benim ağım e, ethereum 1'de eto, eto adresini yazacaksın bana diyor. O zaman ether Ete, bir e, ağını tanımlaman gerekiyor. Ya da örnek veriyorum mesela avalanca avax ağında olan bir airdropa katıldığında o zaman bu ağı seçmen lazım tamam mı? Confirm dedikten sonra arkadaşlar Confirm dedikten sonra A tanımlanıyor. Bu arada da yine aynı Şekilde cüzdan açabiliyorsunuz. Umarım burası faydalı olmuştur. Çünkü bir de hemen şunu göstereyim. Market şey Dubs kısmı şurası arkadaşlar. Discover kısmı. Şöyle işaretleyeyim Discover kısmında Arkadaşlar Discover kısmında şöyle şurada Yeşilde işaretlediğim yerde Discover kısmında siz PancakeSwap'a katılabilirsiniz. PancakeSwap var. Biz bir sürü. Mesela Dubs kısmından yapıştırın diyorum. Linki kopyalayın. Dubs kısmından yapıştırın diyorum. Buraya yapıştırabiliyorsunuz. Yani Trusval'lık cüzdanı kullanamayan arkadaşlar. E, tamamen token paketi kullanabilir. ağı var. Birçok ağlar var arkadaşlar. PancakeSwap e, Dex borsaları var. Buraları kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde de kullanırsınız. yani. Hatta şöyle göstereyim. Bakalım. Just swap var. New swap var arkadaşlar. 1 inç swap var. Buraları detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok da rahat aslında kullanımı. Umarım faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.